Arabasının üzerine bir şey bırakıyorsun yani pişman değilim yaptık yani Ama rahatsız olduğunu hissettiğim an Konu kapanmıştır <gülüyor> Nasıl ya PQ'nin yayıncılığı mı bırakmış Yok lan öyle bir şey niye öyle bir şey yapsın Harbi mi diyorsun Dönemdir ya Ara vermiştir oğlum. Bilmiyorum dedikodu olabilir. olur. He. Ara oğlum arayacaksan mesaj atarım. Şimdi niye arıyorum yayında? Kabullenemezler ve salça gibi yapışırlar. Al Tuğkan abi canlı yayın açmadı. Neden? Dur sorayım hemen. Bir saniye. Bekle. O da benim sormam bekliyordu çünkü. Dur dur. Hemen bir sorayım. Haber versin. Cık. Dur. Meşgule attı. Bir daha arayalım. Cık. Yok ulaşılamıyor. Yok. Cık. Yok ulaşılamıyor ya. Allah Allah. Bana niye haber vermedi ki? Hep de oysaki haber verir bana yani. <gülüyor> Cidden burası mi? misin? <gülüyor> Ciddi mi arayayım? Aa. Ni bileyim arkadaşım? Bilmiyorum. Bir de çok saçma ben nereden bilebilirim? Ben bunu nereden biliyorum? Sadece soruyorum ben bunu bilemem. Cansu burada açmamış. Bilmiyorum onu da bir arayalım. Onu da bir arayıp sorayım niye açmadığına da. daha bilgi alayım. <gülüyor>